Bugün 2 Şubat 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz kova burcundaki ay sabah saatlerinde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek kendimizi çok zorlamadan rutin işlerimizde ilgilenebiliriz Öğlen 14'te ay balık burcuna geçerek daha sezgisel ve değişken enerjiler vermeye başlayacak duygu ve sezgilerimizden daha fazla etkilenebilir zaman zaman kararsız ve melankolik hissedebiliriz ruhsal ve sanatsal faaliyetlere ve iç dünyamıza yönelmek ruh halimizi dengelememize yardım edebilir Öğleden sonraki saatlerde bilinçaltımızın etkisi güçlenebilir. Bu bizi iç dünyamıza döndürebilir. Çevremizin fazla etkisinde kalmadan yalnız plan yapabilir, hatta bazı işlerimizi gizlilikle yürütebiliriz. Bu durum çevremizdeki kişilerde biraz merak uyandırabilir. Akşam saatlerinde Balık burcundaki Ay, Oğlak burcundaki Mars'la olumlu açı yaparken Balık burcundaki Jüpiter'le kavuşacak. Motivasyon ve cesaretimiz yükselebilir. Daha iyimser ve cömert hissedebiliriz çevremizden maddi manevi destekler alma fırsatımız da olabilir yeni başlangıçlar yapma konusunda tereddütlerden kurtulabiliriz şansımıza güvenerek iyimser adımlar atabiliriz Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun